Sadece A, B ve C harflerini kullanarak ve aşağıdaki noktalara dikkat ederek yedi harfli kaç tane harf dizisi türetebilirsiniz? Neymiş harflerden bazıları harf dizisinde yer almayabilir denmiş. A'dan sonra B gelemez, B'den sonra C gelemez ve C'den sonra A gelemez. Evet, buna göre yedi harfli kaç tane harf dizisi türetebiliriz? Biraz düşünelim. Kullanabileceğimiz harfler A, B ve C. Yedi harfinin hepsi A, B ya da C olabilir ve bazı harfler kullanılmayabilir demişlerdi. A'dan sonra B gelemezse, A'dan sonra A ya da C gelebilir. B'den sonra C gelemezse, B ya da A gelebilir. Ve C'den sonra da A gelemezse, B ya da C gelir. Peki bu şekilde kaç tane 7 harfli harf dizisi türetilebilir? Çizmeye ne dersiniz? Gelin çizelim. 7 harf olacağı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yer olacak. Birinci harfle ilgili bir kısıtlama yok. Çünkü herhangi bir harften sonra gelmiyor. O halde buraya A, B ya da C koyabiliriz. Evet, ilk harf için 3 seçeneğimiz var. Şimdi sıra ikinci de. Birinci harf için yapacağımız bu 3 seçimden her biri için ikinci harf ne olabilir? Eğer bu bir A ise ikinci harf A ya da C olabilir. Çünkü A'dan sonra B gelemiyordu. Bu B ise B'den sonra C gelemeyeceği için B ya da A gelecek. Ve eğer bu C ise buraya sadece B ya da C gelebilir. Yani birinci harf ne olursa olsun ikinci harf için iki seçeneğimiz var. Yazalım. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu harf ne olursa olsun burada harflerden biri eleniyor ve geriye iki seçenek kalıyor. Üçüncü harf için de ikinci harf ne olursa olsun harflerden bir tanesini kullanamayacağız. Yani yine aynı şey olacak. Ve burada da yine iki seçeneğimiz olacak. Bu şekilde devam edersek de bu harflerin hepsi için, bu, bu yerlerin, bu boşlukların hepsi için iki seçeneğimiz olduğunu görürüz. Burada iki seçenek, burada da iki seçenek, burada da ve burada da. Hepsinde iki seçenek. Peki toplam kaç değişik harf dizisi elde ettik? 3, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2. Yani 3 çarpı 2 üzeri 6. 3 çarpı 2 üzeri 6, 2 üzeri 6, 32 çarpı 2'den 64 eder. Ve çarpı 3. 180 artı 12 olarak düşünürseniz, 192 eder. Evet, bu kurallara uyarak 7 harfli 192 tane harf dizisi elde edebilirmişiz.